Kasa ekstresi nasıl alınır? Kasa ekstresi iki şekilde alınmaktadır. İlk olarak Diana sayfası üzerinde arama alanına veya diyalogosu üzerine tıklayarak arama menüsüne kasa yazarız. Liste sonuçlarında başında turunculu ikon bulunan satırlar raporlarımızı göstermektedir. Kasa ekstresi raporunu görüntüleriz. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamızın geçmiş dönemine ait işlem incelemek için ilgili dönemi seçeriz. Tasarım alanında aktif rapor tasarımımız bulunmaktadır liste ekranını görüntülediğimizde tasarım listesinde yer alan mevcut tasarımlar üzerinde değişiklik yapmak için ilgili satırı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. İlk olarak rapor parametreleri sekmesini düzenleriz. Basım şekli, tek basım, kasa seçimini belirli bir aralık için yapacaksak toplu basım, aralık, kasa seçimini listeden toplu olarak yapacaksak toplu basım seçmeli seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir. Kasa kodu alanından F1 ile kasa kartları listesini görüntüleriz. İncelemek istediğimiz kasa satırını işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İncelemek istediğimiz dönem başlangıç bitiş tarihlerini seçeriz. İşlem türleri alanından raporumuzda yer almasını istediğimiz satırları klavyemizden boşluk tuşu ile yeşil işaretleme yapmamız gerekmektedir. Üst işlem türü kullanıyor isek ilgili bilgilerimizi ekleriz. Açılış bakiyesini raporda görmek istiyorsak ilgili alanı işaretleriz. Fatura detayını göster, ödeme planı detayını göster, raporlama dövizine göre döviz bakiyelerini hesapla, kredi kartı ayrıntıları, Borç alacak eşit satırları göstermek, satırlarda işaretlemeler gerçekleştirerek raporumuzdaki alanları düzenleyebiliriz. Eğer önemliyse başlangıç saati ve bitiş saati belirtebiliriz. Ekranımızın sağ tarafında bulunan sıralama ve gruplama alanından raporda bilgilere göre gruplamalar sağlayabiliriz. Raporumuzda yer alan bilgiler ile artan veya azalan sıralamalar gerçekleştirebiliriz. Filtreler sekmesinden rapora ait filtre düzenlemeleri gerçekleştirebiliriz. İşlem türü Fiş numarası gibi filtreler oluşturarak ekran dediğimizde kasa hesap ekstresini görüntüleriz. Rapor tasarımında herhangi bir değişiklik yapmak için aşağıdaki panelden tasarım seçeneğini kullanırız. Yazdır seçeneği ile kasa hesap ekstresinin çıktısını alabiliriz. E-posta seçeneği ile farklı formatlarda raporun e-posta gönderimini sağlayabiliriz. Dosya seçeneği ile farklı formatlarda raporu dışarıya aktarabiliriz. Kasa ekstresi incelemenin diğer yöntemi ise yeni bir sekme açarak kasa kartları ekranını görüntüleriz. Kasa kartları listesinde incelemek istediğimiz satırı seçerek aşağıdaki panelden yazdır kasa hesap ekstresi seçeneğini kullanırız. İlgili alanları düzenledikten sonra ekran seçeneği ile kasa hesap ekstresinin ön izlemesini görüntüleyebiliriz.